Are you the host? Sen, evinin ev sahibi misin? Parenin çok önemli derslerinden biri bu konudu. Deneyimlerin, senin misafirlerin. Sen, evinin sahibisin. Ama deneyimler, evi ele geçirmiş durumda. Sen, evindeki bütün haklarını, bütün alanlarını kaybetmiş durumdasın. Ne yapacağım? Önce bir evi temizlemem lazım. Merkezine gelmen gerekiyor. Egon senin düşmanın değil. Egon senin arkadaşın. Hayatın boyunca beraber gideceğin bu yolda yanında olacak olan en önemli parçan. Evet, onu şu anda en tepeye, kral kraliçe mevkiine koyduk. Evet yaptık. Onu oradan alıp bir arkadaş gibi. Önce evimizi temizleyip, ondan sonra özümüz olan kalitelere, içimizde taşıdığımız özelliklere yaşamak üzerine yeniden yola çıkmamız gerekiyor. Ben çok etkilenmiştim bunu duyduğumda. Çünkü kendi, evet evim, benim evim dedim ama e, ben neyim hakikaten sahibi? Bazılarında hakikaten görebiliyorsun sahibi. Evet, kendi ...merkezinde alanını koruyabiliyor. Alan korumak. Alan korumak ne demek? Hepimizin kendi alanı var. Bizim özelimizi, bizim bütün her bilgimizi ve kalitelerimizi taşıyan. Ama ben istersen o alana çat diye girebilirim. Ve seni bir şekilde e, dengeden çıkarabilirim. Hiç kimse senin alanını ihlal edemez. Ancak ve ancak sen pes edip bıraktığın sürece. Bunu bir kere farkında olmak çok önemli. Çünkü sen eğer kurban rolünde kalmayı seçersen, o zaman hiçbir zaman alanın sana ait olmaz. Bunlar çok güzel bilgilerdi. Ee, tekrar tekrar üzerinden geçilmesi ve çalışılması gereken konular. Çünkü biz buna alıştırılmadık böyle yetiştirilmedik. Ne demek alan? Hele Türk toplumunda böyle bir şey olabilir mi? Sen çok bencilsinle karşılaştığımız bir durum bu aslında. Ama bencillik değil. Ben merkezimde, ben alanımda dengede durduğum sürece çevreme de dengeli ve daha merkezimden konuşabilir ve faydalı olabilirim. Öteki türlü ne bana faydam var, ne başkasına.